İzlediğiniz ke gezdim amm anam kız senden göz zeliyor taraç taraç çıksa hahlar yarim misket yuvarlar ful ful olsun de seni öpem dudaklar dnem <gülüyor> susuz olur mu bir kumsuz olur mu? Söyleyim bana canım Gömül yarışsız olur mu? Hale hurting Hiç yarmaz Dayda da Karanlık dayda Aman Yönüme çıkmış acık bu Kayda Başını yesin Senin bu sevda Öde yıldız net olur Gözellere net olur Gözellere net olur Gözeli saran yiğidik, gözeli saran yiğidik Kolları cennet olur, dünyası cennet olur Kolları cennet olurlar, dünyası cennet olur Şacet bu senin bu sevgi.